HAHAHAHAHAHAHAHA lan size Bir iş başarabilirsiniz Aferin size Aferin, aferin. aferin. Çok iyi güzel var ya? Ne var ne zaman açacağız? Şu baş roli harika alım bavkalımi ya. Alo, sen kimsin lan? amına kodumunun orası resmi çocuğu anasına abadın sikkim la oğlum ana bacı karıştırma senin amına koyarım ha. sen kimsin lan? ben ejder o resmi çocuğu ejder amına koydum bak benim şivam ile konuşma ağzını burnunu karar. ne için aradın lan beni he Gelelim alim, esas Şimdi Sana Akşam saat sekize kadar müddet veririm Eğer Akşam saat sekize kadar Şehre gelmezsen Şehirdeki bütün herkesi Öldürürem Nasıl yapacaksın lan şuan şehirdeyim zaten artık kurtaramaz çılgın yok fakir yok geriye hırsız kari ve sarkalıyı amca kari 3 kişi kari e sen tek başına geleceksin ee baktın tek başına gelmedi o zaman bütün hepsinin kafasına sıkarak Tamam la tamam. Akşam geleceğim. Ama bir yanlışın olursa amına koyarım. Bak. Sen beni tanıyamamışsın. Eyvallah ben kötü biriyim. Ama ben bir söz verdim mi tutan kötü adamlardanım. Anladın mı la? Anladım. O zaman seni bekleyeceğim. Akşam saat 8'e kadar vaktim var. Geldin geldin. Gelmedi. şehirdekilerin cesetini size kargo ile yollarım. Tamamdır. Ara Bakalım gelecek mi? Gelmeyecek mi? Geldim la. Sal şehirdekileri. Şehirdekileri sal Vay vay vay vay. Ben sad gelmiş Hoş geldin misin? Şimdi yanında silah falan yok değil mi? Yok yapacağım? buyur geldim. Karşındayım. Eğer azıcık götün Çek o tetiğe. Ama şehirdekileri bırak.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 Ha ha ha ha ha!